Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle beraber baklavalık yufkadan çatır börekler yapacağız. O halde yapımına geçelim artık. Böreğimizin iç malzemelerini hazırlamaya başlıyoruz. Öncelikle bir yumurtamızın akı var. Bunu alıyoruz. Bir çay bardağı süt ve bunları çırpıyoruz. karışımımızın üzerine bir paket maden suyunu ilave ediyoruz ve yufkalarımızın içerisine süreceğimiz karışım hazır bir paket hazır baklavalık yufkalarımızı aldık öncelikle böyle bir yaprağını seriyoruz üzerine herhangi bir şey sürmeden ikinci yaprağımızın üstüne kapatıyoruz. Sosumuzdan alıyoruz ve çok ıslatmadan üzerine böyle sürüyoruz. Ardından 3. katımızı da alıyoruz. Yufkalarımızın üzerine bırakıyoruz. Bu katımızda da sosluyoruz. Toplamda 5 kat olacak şekilde yufkalarımızı üst üste dizeceğiz. Sadece en alt katına sosumuzdan sürmüyoruz. Diğer bütün katlarımıza sosumuzu süreceğiz. Dördüncü katımızı da alıyoruz. Ve sosluyoruz. Ve son olarak 5. katımızı da alıyoruz. Aynı şekilde sosluyoruz. Önceden 2 soğan, yarım kilo kıyma ve yakışık olarak yarım su bardağı sıvı yağ ile hazırladığımız karışımımızı uzun olan kısma doğru yerleştireceğiz. Harcımızı bu şekilde yaydık ve şimdi katlamaya geçebiliriz. Bu şekilde yufkalarımızı katlıyoruz. Aynı işlemi bütün yufkalarımız için uygulayacağız. Kalan sosumuzun üzerine bir yumurta sarısını ekledik. Ve birazcık da yağ hazırladık, içine koyduk ve bu şekilde üstü kızarması için fırça yardımıyla sürüyoruz. Daha sonrasında üzerine susamımızı ekleyerek 180 derecelik fırında 25 dakika pişireceğiz. Serptik üzerlerine. 180 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişirmemiz yeterli olacaktır bugün sizlerle beraber baklavalık yufkalardan hazırlayabileceğiniz çok pratik aynı zamanda çok çok lezzetli bir çatır börek yaptık sizlerle beraber eminim bu tarifi çok beğeneceksiniz ve benim gibi sürekli yapacaksınız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen bu video ile ilgili yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum. Bu ve diğer videolar için kanalımıza destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.